O zaman hocam son soruya geçiyorum. Hadi bakalım. Gerçi çok hızlı cevaplarsanız bir soru daha alabilirim. Artık o duruma bağlı. Apordayım çok evet. hızlı cevap. Evet çünkü çok hızlı bir açıklaması var gibi geliyor bana. He. Hocam insanlar neden şaşırdıklarında ağızlarını istemsiz olarak açarlar diye. Aa. Evet. Ben... Ya bu aslında kalıtsal bir şey mi? Refleks mi? Şimdi bunlar hep evrimsel. Hepsi evrimsel efendim. <gülüyor> yani ama şöyle bir durum var. Evrimsel psikolojide de, evrimsel biyolojide de, etolojide de yani hayvan davranışı biliminde de şöyle bir iklimimiz vardır her zaman. En iyisi göbek deliğinden başlamak. Çünkü göbek deliği diye bir şey var bizde. Niye var? Göbek deliği anneyle işte umbilikal göbek kordonu dediğimiz şeyle bağlı olduğumuz için o kesildiğinde onun işte dokusu düştüğünde geride kalan bir doku izi aslında. Göbek deliğiyle bağlı olduğumuz ve göbek deliği kesildikten sonra oluşan bu deliğin evrimsel olarak açıklamasını yaparken şuna bir karar vermemiz lazım. Göbek deliği fonksiyonel bir adaptasyon mu yoksa bir sevrimsel biyologların tabir ettiği şekilde bir gürültümü, mü, noise derler ona? Ya da bir yan etkimi, yan ürün mü? Şimdi göbek deliği aşikar ki bir yan ürün. Çünkü göbek ne bileyim işte zeytin biriktirmek için falan değil orası yani tüy, tüy biriktirmek için. Orası tamamen aslında başka bir amaca hizmet eden bir adaptasyonun işte geçici olarak bizimle beraber gelmesi ondan sonra onun gitmesiyle kalan bir iz. Şimdi bu tip davranışları da biz analiz ederken evrimsel biyolojide, evrimsel psikolojide acaba bu bir adaptasyon mu yoksa bir yan ürünlü mantığıyla bakmamız lazım. Genellikle Darwin'den beri evrimsel biyokların en çok zorlandığı şey insanlardaki ve hayvanlardaki özellikle de sosyal iletişim bazlı davranışların kökenini bulmaya çalışmak. Bu konu zor bir konu. Mesela daha evvel işte esnemenin şeyiyle ilgili anlatmıştık yani insanlar neden esner diye bir soru gelmişti belki iki sene önce. Esnemek aslında işte beyni soğutur bilmem ne yapar falan filan ama aynı zamanda türün bireyleri arasında bir iletişim sağlar falan diye uzun uzun anlatmıştık. Fakat bu esnemeyi evrimsel adaptasyon olarak ele alırsak mantıklı bir açıklama. Şu ihtimaller zaman var. Esneme diğer başka bir fonksiyonun, adaptif fonksiyonun bir ikinci sonucu olarak bir yan üründe olabilir. Ama biz o ana fonksiyonu anlamadan bu yan ürün mü yoksa adaptasyonun kendisi mi onu bilemeyiz. Niye kadar uzun giriş yaptım? Mesela biz şimdi duşa giriyoruz ya buz gibi duşu açtığımız zaman böyle bir hareket oluyor değil mi? Bu ne bu ya? Yani sırtına soğuk su değiyor da ağzından olan bu şey nedir? Memeli dalma refleksi. Daha evvel anlatmıştım. İşte sucul memelilerde, su aygırlarında, foklarda, yunuslarda, balinalarda kafa soğuk suya girdiği zaman kalp atışını yavaşlatan, ani nefes alma, inspirasyon yapan bir refleks bu. Niye? E, Hayvan dalacak, nefesi alsın ki uzun süre işte suyun altında kalabilsin, işte yüzmesi falan mümkün olsun diye. Bizim de demek ki sucul memelilerle ortak bir geçmişimiz var. Zaten işte deniz ürünleri falan o yüzden bize iyi geliyor yedikçe. Ondan dolayı böyle bir refleks kalıyor. Şimdi bu refleks insan için artık adaptif ve refleks değil, bir yan ürün. Yani biz duşu açtığımızda Hı -hı. suya dalmıyoruz ama aynı suya dalma refleksini duş altında sergiliyoruz. Ya da eski günler geldi aklınıza. of oh, oh. Bir hava hareketi oluşuyor. Yani eski bilmem ne günleri hatırlamak ya da efkarlamakla nefesinle alakası var. Bizim nefesimiz sempatik-parasempatik sempatik. yani sakinleştirici ya da coşturucu otomatik sinir sisteminin doğrudan yansıdığı bir yerdir. Eğer heyecan verici, stres yaratıcı, mücadele ettirici, egzersiz gerektiren bir duruma gireceksek daha biz o hareketlere başlamadan önce nefesimize kuvvet verilir ki birazdan kaslarımızın harcayacağı oksijen hemen nefeste kanımıza yüklensin diye. O yüzden birçok heyecansal durum önce nefeste karşılanır diye bir nefes alırız. Hayret etme, şaşırma <gülüyor> ya da hayranlık duyma durumlarında. İngilizce'de ifade var ya jaw dropping diye. Çene düşüreceğim. Aa. İnsanın çenesi açılıyor şimdi bu çene açılma muhtemelen bu tarz bir solunum refleksinin yan ürünü gibi gözüküyor. Bizi hayrete düşürecek böyle gerek falan bir durum olduğunda Aaah! bak korku refleksi nasıl korku filmsel saydıklarında yapıyoruz o ağız açılmasının bir versiyonu gibi dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama hani <gülüyor> hayrete ben hayret ettiğim zaman nasıl göründüğümü hiç bilmiyorum en iyi sen biliyorsun ben yani ben çenem düşmez galiba ben çenem çok hareket etmedi. Evet gözler büyük? Evet. gözlerin büyümesi anlaşılır Bu bir adaptasyon. Ben, benim daha de. iyi görmek evet. için, daha çok o yeni bir şey geldiğinde ne oluyor? Ne bitiyor? Tabii, düşünce. Tabii göz bebekleri var. de büyüyor evet. mesela. İnörşik şey görmesi için. soğuk hani, yapıyorsun ya. Ha. Senden sonra duş alacak kişi şişe... <gülüyor> <gülüyor> Yani evde yalnızken yapmıyorduk iyiydi. Yani genellikle yalnızken <gülüyor> Denize girerken olur. olur da hani haber veriyoruz bak burası soğuk. Su <gülüyor> çok güzel falan filan. Şey çok iyiydi ya, nerede altınlıkta denize girerken, bizim bir arkadaş denize girdi, su nasıl diyorum. Diyor ki harika harika hiç soğuk değil, kaz tüyü gibi olmuştu biri ama her taraf havaya kalkmış. Ağzı bir şey söylüyor vücudu bambaşka bir şey. <gülüyor> Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor.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 Neyse konuyu dağıtmayalım. Daha bizdeki mesela tüyler de böyle. Yani bizdeki, bizdeki tüy dikilmesi de aslında bir yan ürün. Hayvanlarda o işte soğuktan korumak, düşmanı korkutmak için bizde yazık kıl kalmamış ki azıcık bir şey var. Onlar ancak işte sosyal iletişimde falan işe yarıyor, bu arkadaşın yalan söylediğini anlayabiliyorum ben mesela. Dolayısıyla bu çene düşme gibi hadiseleri benim gibi birisine yani bir evrimsel biyoloğa sorarken bu konuda hep bir soru işareti taşımakta fayda var. Yaptığımız açıklamalar muhtemelen %100 doğru değil çünkü nereden baktığımıza göre çok değişiyor. Zaten evrimsel açıklamalar geriye dönük olarak yapmaya çalıştığımız yani olmuş olanı kurgulamaya çalıştığımız muhtemelen yüzde yüz hiçbir zaman doğru olmayacak ama makul, mantıklı olduğu sürece geçerli ve bize öngörü sağlayabildiği kadar mesela tıbbi bir ya da sağlık açısından bir öngörü sağlayabildiği kadar kıymetli olan analizler. O yüzden ha, aslında sorunun cevabı için bilmiyorum <gülüyor> ama biraz uzatıyorum ben bilmiyorum demek için. Böyle kısacası bunu da anlatacaktım vesile olmuş oldu. Başka soruya mı var mı? Yok. Valla Kısacık bir tane... Hadi hocam kısacık bir tane bakayım. Bak 4-3-3 dakika, 2,5 dakika kaldı. 2,5 dakikamız bu kaldı. Bu sefer çok hızlı cevaplayacağım. Ama Az çok kaldı. uzun gider bu sorunun cevabı hocam. Yok kısa hocam. bir tane, Sami sen söyle. Bir bir şey bu. Televizyon nasıl çalışır? Elektrik. Hocam bir şey sorayım hemen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> televizyon iz, izlemenin uzun sürede e, negatif etki... Ne demişti hemen ha, hocam bakıyorum. Tamam bunu hatırlıyorum. Buna kısa cevap verebilirim. Evet. Televizyon izlemek uzun sürede beyni ha, nasıl Ha yıllarca artıyor? televizyon izlemek beyni nasıl etkiler? Evet ne izlediğinize göre değişir. Görüşmek üzere. <gülüyor> ama gerçekten öyle yani. Evet. Televizyon sonuçta sana bir takım enformasyonlar veren bir yer. Hı -hı. Devamlı böyle Türk dizisi izlersen, Türk dizisi olursun. Ama tutup da ne bileyim BBC belgeselleri izlersen, televizyonda YouTube uygulamasında açık beyni izliyorsan beynin açılır. Mis gibi olur. Bence. Yanlış mıyım? Hı -hı. yanlış mıyım hocam arkadaşlar. bunu sormaya yani gerek var mı? Sürekli mu? açık beyni izlerseniz beyniniz açılır. Ya, ben bilmiyorum ama televizyonsuz Yaşamanın neye benzediğini diyor. İkisi evet, de ben hiç televizyonum. Doğru var. televizyonsuz bir arkadaşımız var. Niye ben, ben cevabım? Ben çok fazla boş vaktim var. Dolduracak. Aynen öyle. Bir sigarayı bırakırsanız, iki televizyon bırakırsanız acayip boş vaktiniz oluyor. Herkese tavsiye ediyoruz. E, herhangi bir şeyin beynimize etkisi tamamen onun bize ne mesajı verdiğiyle alakalıdır. Buna gerçekten ciddi olarak böyle cevap vereyim. Dolayısıyla televizyon hem nimet hem külfettir. İnternet hem nimet hem külfettir. Yemek hem nimet hem külfettir. Onu nasıl hayatınıza soktuğunuza bakmamız lazım diye düşünüyorum. Galiba cevap verebildim evet. diye Hocam düşünüyorum. Hocam sadece şey ilginç oldu. Biraz önce espri niyetine, evet sürekli bizi izleyin derken, bir çekimimizde de bir videoda şeydi, şey Ya bizim izleyeceksiniz sürekli, tam, bizim, soru, hayır, hayır hocam, tam, tam şeyimizi soru. gösterdik hani e, bu değişim ha. halimiz, Biz her gün değişebiliriz hani bunu yorumlayabiliriz. Karı koca da bizi izlemeyin tekrar buradan vurgulayayım yani böyle sürekli evde romantik romantik işte yemek yiyip birbirinin gözüne aşkla bakmak varken her günde açıklayın izlemez. Tamam günde bir kere izleyin, yarım saat izleyin falan ama bütün gece olmaz.